Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan bugün yeni bir kulaklık incelemesiyle karşınızdayız bu seferki konuğumuz Oppo imzasını taşıyan Enco Air bildiğiniz üzere Oppo zaten uzun bir süredir ülkemizde kurumsal olarak hizmet veren bir üretici arkadaşlar hatta geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bir de üretim tesisi açmışlardı ilk yerli modellerimizde üretmeye başladılar bunun yanında Oppo'nun pek çok ürünü var ki bunlardan birisi Oppo Watch ben kullanıyorum gayet memnunum onun dışında pek çok kulaklık modeli var arkadaşlar. Bu kulaklıklara geçtiğimiz günlerde yeni bir tanesi daha eklendi. Oppo Enco Air. Buradaki Air ifadesi arkadaşlar kulaklığın açıkçası farklı bir tasarıma sahip olması ve daha hafif olmasından geliyor ki gerçekten Oppo Enco Air ismini hak eden bir kulaklık. Birazdan zaten size özelliklerini söylediğimizde siz de bize hak vereceksiniz diyebiliriz. Şimdi gelelim ilk öncelikle şu kulaklık kutumuzun tasarımına. Bildiğiniz üzere arkadaşlar son dönemde kulaklık kutusu tasarımları zaten oval şekillere dönüşmeye başladı. Burada Oppo'nun modern bir tasarım çizgisi izlemiş arkadaşlar ve daha önce hiçbir markada görmediğimiz bir yeniliğe yer vermiş. Gördüğünüz gibi şu kutu kapağımız şeffaf. Yani buradan kulaklıkları görebiliyoruz ki bu da tasarım çizgisi tarafında gerçekten hoş bir hamle olarak karşımıza çıkıyor. Hemen şu arka Klips kısmında arkadaşlar Oppo yazısını görüyoruz. Burada gayet hoş bir şekilde konumlandırılmış. Alt tarafta ise Type-C yuvamız yer alıyor. Kutuyu açtığımızda karşımıza direkt olarak kulaklıklar çıkıyor zaten. Bunları kutusundan çıkartarak hemen kullanıma başlayabiliyoruz. Şunu sorabilirsiniz, ben bunu telefonuma tanıtmalı mıyım, herhangi bir uygulama indirmeliyim miyim vesaire. Eğer Oppo logolu bir telefon kullanıyorsanız arkadaşlar kulaklığın kutusunu açtığınız anda zaten telefonunuzla eşleşiyor. Telefonunuzda eşleştiğinde zaten çıkartıp hemen kullanabiliyorsunuz ki bu da bence büyük bir kolaylık. Kulaklığın şarjını vesaire telefonunuzdan görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi kulaklığın yüzde kaç şarjının kaldığını da yine aynı şekilde telefonunuzdan görmeniz mümkün. Yani atıyorum Sağ kulaklığı kullanıyorsunuzdur. İşte tek kulaklık kullanmayı seviyorsunuzdur. Görüşmelerinizi onunla yapıyorsunuzdur. Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Doğal olarak sağ kulaklığın şarjı daha az olacak. Bunu ne yapabiliyorsunuz? Telefondan görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat burada şunu da belirtmem gerekiyor. Hani kulaklığı kullandım, şarjı bitti. İşte şarja koyayım, saatlerce beklediğim gibi bir olay. Kesinlikle bu kulaklıkta söz konusu değil. Şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla arkadaşlar... 8 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Tam şarjda ise 24 saate kadar müzik çalma özelliğine sahip bu kulaklık. Yani baktığımız zaman şarj tarafında sizi kesinlikle memnun edecek bir cihazdan bahsediyoruz. Atıyorum yola çıktınız baktınız işte metro ya da toplu taşımada giderken kulaklığınızın şarjı bitti. Çok değil arkadaşlar birkaç dakikalık şarj ile sizi bütün yolculuk boyunca götürecek şarj kapasitesine ulaşabiliyor bu kulaklık. Bence bu da çok güzel bir özellik. Şimdi arkadaşlar gelelim Oppo'nun bu kulaklıkta yer verdiği teknik özelliklere. Öncelikle olarak şunu belirtmek istiyorum size. Bu kulaklıkta yapay zeka destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi kullanılmış. Bu ne demek? Yani bir görüşme yaptığınız sırada yapay zeka devreye giriyor ve dış sesleri arındırarak sizin görüşmelerinizi sağlıklı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Bluetooth 5.2 desteğiyle geliyor. Ayrıyeten şunu da parantez içinde söylemek istiyorum. TÜV Rayland'ın kablosuz kulaklıklar için yüksek performans düşük gecikme sertifikası alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Oppo Enco Air. Yani bu da Oppo Enco Air için önemli bir etiket diyebiliriz. Peki bu Kulaklık suya ne kadar dayanıklı? Bunu demezse belirtelim. IPX4 sertifikası var arkadaşlar bu kulaklıkta. Ne demek bu sertifika? Sıçramalara karşı dayanıklı demek. Yani yağmur altında vesaire bu kulaklıkla pekala müzik dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Ya da atıyorum spor yaparken terlediniz vesaire. İşte kulaklığa teriniz aktı falan. Bu gibi durumlarda da kulaklıkta bozulma vesaire olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla spor yaparken olsun dışarıda yağmur yağarken olsun vesaire. Bu kulaklığı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi teknik özelliklerden, kurulumdan vesaire bahsettiğimize göre dilerseniz kulaklıkla bir test yapalım arkadaşlar ve bu kulaklığın nasıl bir görüşme performansı sunduğunu da sizlerle beraber deneyimlemiş olalım. Evet arkadaşlar şu anda bizleri Oppo Enco Air'in mikrofonlarından duyuyorsunuz şu anda kulağımda Oppo Enco Air var. Ve ses kalitesi bu şekilde. Gayet güzel görüyor Alperen sesi. Herhangi bir gürültü yok, bir şey yok. Yani şu anda dışarıdasın. Dışarıda olmana rağmen hiç dış ses evet. vesaire almıyor. Şu anda seni de gayet net bir şekilde duyuyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Ve hani dışarıdan sesleri almıyorum. Hani O konuda hiçbir sıkıntısı yok. O zaman kulaklığın, görüşme performansının hayli başarılı olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Evet, kesinlikle. Tamam, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Rica ederim, görüşürüz. Evet şimdi gelelim bir diğer soru işaretine. Bu kulaklığı ben Oppo haricinde telefonlarda da kullanabilir miyim? Evet arkadaşlar telefon marka model fark etmeden bu kulaklığı diğer telefonlarla da rahatça kullanabilirsiniz. Yani Oppo kulaklığı kullanmak için Enco Air'i kullanmak için illaki Oppo bir cihaza ihtiyacınız yok. halihazırda hazırda elinizde şu anda tutmuş olduğunuz akıllı telefonla da bu kulaklığı alıp Rahatça kullanmanız mümkün. Nedir? Bluetooth'a girersiniz. Oradan eşleştirme seçeneklerinden kulaklıkla telefonunuzu eşleştirirsiniz. Ve rahat bir şekilde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda bu kulaklık fiyat performans modeli olarak öne çıkıyor. Eğer şu sıralarda yeni bir kulaklık arayışı içerisindeyseniz Oppo Enco Air bunlara cevap verebilecek bir ürün arkadaşlar. Şık bir tasarıma sahip ve Yarı kulak içi tasarımla geliyor. Burada biliyorsunuz bu bazı kulaklıklarda tam kulak içi olduğu için herkes bu kulaklıklarla rahat edemeyebiliyor. Dolayısıyla buradaki yarı kulak içi tasarım farkıyla ön plana çıkıyor. Örneğin ben de tam kulak içi tasarımları çok fazla sevmiyorum. Dolayısıyla yarım kulak içi diye tabir edilen bu tarz tasarımlar benim daha çok hoşuma gidiyor. Hoppa burada zaten gürültü engelleme özelliğini vesaire de koymuş ortaya. Dolayısıyla... Kulaklığı rahat bir şekilde kullanmanız mümkün. Dokunmatik kontroller sayesinde telefonunuza ihtiyaç duymadan dinlediğiniz şarkıyı ileri geri vesaire sarabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Sesli asistana erişebiliyorsunuz. Kısacası bir kablosuz kulaklıktan aradığınız her şeyi Oppo Enco Air size veriyor diyebiliriz. Elbette burada tercih yine kullanıcılara kalmış arkadaşlar. Benim genel itibariyle kulaklık tasarım olarak, kutu tasarımı olarak... Hoşuma gitti. Özellikle kutusu çok hoşuma gitti. Yani şu kısmın şeffaf yapılması malum son dönemde gelen pek çok kablosuz kulaklık benzer tasarımlara sahipti. Oppo'nun burada böyle farklı bir çizgiye imza atması güzel olmuş diyebiliriz. Eğer bu kulaklıkla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa arkadaşlar bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de sizlere elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.